v vektörü x virgül y'ye eşitmiş. x ve y bileşenlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. v vektörünün büyüklüğü ise 5'miş. Peki, buraya kadar her şey tamam. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. w vektörü 3x virgül 3y olarak verilmiş. O halde, w vektörünün x bileşeni, v vektörünün x bileşeninin 3 katıymış. Ve y bileşeni de aynı şekilde, x vektörünün y bileşeninin 3 katıymış y yerine 3y, x yerine de 3x kullanmışlar. Tüm bunlara bakarak, w vektörünün, v vektörünün 3 skaleriyle, 3 skaleriyle çarpılmış hali olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, w vektörünün büyüklüğünün de, v vektörünün büyüklüğünün 3 katı olması gerekir. v vektörünün büyüklüğü 5 ise, w vektörünün büyüklüğü 5 çarpı 3, yani 15 olacak. Sırada z vektörü var z vektörünün x bileşeni, v vektörünün x bileşeni çarpı eksi 2, y bileşeni de v vektörünün y bileşeni çarpı eksi 2 olarak verilmiş. Bunun için z vektörü, v vektörü çarpı eksi 2 olacak. Bu arada eksi 2'nin de aynen az önceki 3 gibi bir skaler olduğunu da ekleyelim. Buradan yola çıkarak, z vektörünün büyüklüğünün de v vektörünün büyüklüğü çarpı eksi 2 olduğunu düşünebilirsiniz ama bu yanlış olur. Çünkü büyüklük her zaman pozitif olmalıdır. Aynen mutlak değerde olduğu gibi büyüklük bir şeyin ne kadar büyük olduğunu tanımlar, yönü hakkında bilgi vermez. Bunun için büyüklükten bahsederken eksi işaretini dikkate almamamız lazım. Eksi işareti vektörün yönünü etkileyecek ve bunu da az sonra göreceğiz. Şimdilik eksi işaretinin büyüklüğü etkilemediğini bilmeniz yeterli. Büyüklük için eksi 2 ile değil, 2 ile ilgileneceğiz ve v vektörünün büyüklüğünü 2 ile çarpacağız. 5 çarpı 2, 10 eder. Bir de yukarıda tanımlanan vektörlerle aşağıdaki vektör çizimlerini, vektör çizimlerini eşleştiriniz demişler. Büyüklüğü en küçük olan vektör, v vektörü. Böyle değil mi? Diğer vektörler, v vektörünün birden büyük skalerleri mutlak değerleriyle çarpılması sonucu elde edildikleri için, v vektöründen büyük olmalılar. En küçük vektör bu olduğu için, bunu v'nin karşısına taşıyalım. W vektörü, v vektörünün üç katı ve yönü v vektörü ile aynı. Evet, yeşil vektör, kırmızının üç katı gibi duruyor, değil mi? Yönleri de aynı, o zaman bu, kesinlikle w vektörü. Son olarak, z vektörü, v vektörünün iki katı ama yönü, v vektörünün tersi, ters yönde. Aynen burada olduğu gibi. Mor ok, kırmızı okun iki katı ve yönü de ters. Gelin bir alıştırma daha yapalım. Mesela bu. Buradaki v vektörünün büyüklüğü 10. Yine buradaki boşlukları dolduracağız. W vektörünün bileşenleri, x vektörünün bileşenlerinin 1 bölü 5 katı. Bunun için w vektörünün v vektörü çarpı 1 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda büyüklüğü de v vektörünün 5'te biri olur. 10 bölü 5, 2. Buraya 2 yazalım. z vektörü v vektörünün 3 bölü 5 katı gibi görünüyor. Neden? Çünkü v vektörünün bileşenlerini alıp 3 bölü 5 ile çarpmışız. Bunun için büyüklüğünü v vektörünün büyüklüğü çarpı 3 bölü 5, yani, 10 çarpı 3 bölü 5'ten, 6 olarak buluruz. Sırada eşleştirme var. En büyük vektör hangisi? v vektörü. Bu, v vektörü. En küçük vektör ise, w vektörü öyle değil mi? Bunu da buraya taşıyalım. Bunun büyüklüğü 10, bununki de 10'un 5'te biri yani 2. Bu da, v vektörünün 3 bölü 5'i, yani 6 olacak. İşte bu kadar. Tahminen bu tarz soruları nasıl çözebileceğinizi çok daha iyi anladınız.